Evet, selamun aleyküm. Şimdi bugün ahir zamanın günahları içinde yorulan bizlere bir alternatif konuşacağız. Çünkü her şey adeta üzerimize Allah'ı unutturmak, bizi ölümden uzaklaştırmak, daha da dünyaya sevgimizi aşılamak üzere geliyor gibi duruyor. Yani bir nevi manevi taarruz altındayız diyebiliriz. Ve bazen bundan lezzet alıyor gibi görünsek de, işin nihayetinde ruhlarımız cidden çok fazla yara alıp sıkılıyor, daralıyor ve tatminsizlik denen bir hastalığa tutuluyoruz. İşte bu ahir zamanın yaralı, çocukları olarak. Buna bir çözüm yok mu? Yani ben bu günahlardan kendimi kurtaramayacak mıyım? Bir şekilde bu sıkıntıların içinden çıkmak istiyorum. Evet lezzetli görünüyor. Tamam. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin de zaten bununla ilgili çok güzel bir cümlesi var. Zehirli bal gibi. Evet lezzetli görünüyor. Ama arkasında zehrini, sancısını yaşıyorum. Hayatımda bunu görüyorum. Yani lezzetin arkasında bir elemi, tatminsizliği ve bunalımı var. Beni doyurmuyor. Hele ki daha da artık bu noktada inatla gitmişsem, cehennemi ahirette değil, bu dünyada yaşamaya başlıyorum. Bu yüzden bizlerin bu lezzetli ama zehirli, ahir zamana karşı bir alternatif bulmamız gerekiyor. Ne yapacağım sorusunun cevabını birlikte arayacağız. Ve emin olun uygularsak bu hayatımıza çok büyük bir çözüm getirecek. Dünyada daha cennete gitmeden cenneti, yaşayabiliriz. İslam'da şöyle bir nokta var. Sanki lezzet almamızı istemeyen, tamamen bizi kapatan ve hiçbir şekilde işin mükafatını sadece cennete erteleyen bir din anlayışı veriliyor. Ama Bediüzzaman adeta hayır bu böyle değil der gibi diyor ki hakiki, elemsiz, kedersiz lezzet yalnız iman ve iman dairesinde bulunur. Bu kedersiz lezzet yalnızca imandadır diyor. Bakın dikkat edin bu hakiki lezzet cennettedir veya aradığınızı sadece cennette bulacaksınız demiyor. İman dairesinde öyle bir lezzet lezzet var ki siz o lezzeti aldığınızda dünyada dahi cenneti yaşayacaksınız. Hatta bu noktada veciz bir söz değil mi? Allah dünyanın cennetidir ve gerçekten öyle. Allah'ı bulan kalpler dünyada haramın o pis, elemli, tatminsiz lezzetlerine zehirli zevklerine tenezzül dahi etmemişler. Bundan dolayı bizler gayri meşru lezzetlerin alternatifi olan helal dairede imanın lezzetini almanın yollarını aramalıyız. İşte bu iman dairesindeki lezzeti bulursak emin olun haram daireden kendimizi çekmek daha kolay olacak. Bediüzzaman'ın yine bu noktada bir sözü var. Diyor ki helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir, harama girmeye hiç lüzum yoktur. Bakın hiç diyor, kesin bir çizgi çiziyor, hiç lüzum yok. Yani bunu bu zamana kadar bu kardeşiniz belki şöyle anladı. İşte helal dairede mangal yapalım arkadaşlarım. Helal Daire'de pikniklere gidelim, eğlenelim, orada da bir lezzet var mı? Var. Ama bu işin özü aslında şu diye algılıyorum şu an. Helal Daire'nin içinde imanın öyle bir lezzeti var ki harama girmeye gerçekten lüzum bırakmıyor. İşte o imanın lezzetini arayıp bulmalıyız, bulmak lazım. Bulanlardan birkaç örnek vereyim. Mesela Musab bin Umeyr. Yemen'de sayılı soylu ailelerden birinin çocuğu. Giydiği kıyafeti bir daha giymeyen, ayakkabıları özel ayarlanıp özel getirilen, kokuları ta Yemen'den başka diyarlardan onun için tek, sadece ona has getirilen ve çok yakışıklı biri biliyorsunuz Musab bin Umeyr. Ve o hayatın içerisinde arkadaşlarıyla eğleniyor, geziyor tozuyor ama gönlünde bir şey eksik. Bir şekilde o tatmin noktasını bulamıyor. Ahir zamanın çocukları bizler gibi. Bir şey hep orada ve arayış içindeyken en yakın arkadaşlarından biri Habbab bin Ered'in demirci dükkanına gidiyor ve Habbab bin Ered ona diyor ki ''Mus'ab ben öyle bir şey buldum ki kesinlikle gönlünde senin de bunu bulman lazım. Çünkü sen gerçekten imana çok layık bir gönül, bir yürek, bir ahlak taşıyorsun. Ne kadar dünyada da olsan, ne kadar şu an Allah'a inanmıyor da olsa Mus'ab evet gerçekten o imana hak eden bir gönül taşıyor. Çünkü arıyor, istiyor, bir şeyleri doldurmak istiyor. Ve işte iman onun gönlünü doldurduğu anda ayet orada tecelli ettiğinde Mus'ab işte aradığımı buldum diyor. Kokular, kadınlar, lüks, yemekler, ortamlar, soy, sop Mus'ab yıllar sonra Uhud'da üzerinde bir çulla başını çekiyorsun ayakları açıkta kalıyor, ayaklarını çekiyorsun başı açıkta kalıyor. Bir çulla vefat ediyor. Efendimiz onun o durumuna dahi ağlıyor, hüzünleniyor ama Mus'ab her şeyden vazgeçecek bir gönlü nasıl yakalıyor? Kesinlikle orada imanın verdiği manevi lezzetle. Hakiki lezzeti bulan adam dünyaya meydan okur gibi her şeyi elinin tersiyle itebiliyor. İşte bizler meşhur lezzetlerin alternatifini gönlümüzde bulmak zorundayız. Bunun için çabalamak zorundayız. Bununla ilgili yine videolar çekeceğiz. Ne yapabilirim de o hazı, o imanın lezzetini alabilirim? Bununla ilgili çalışmalar yapacağız. Ama bir tüyo, kesinlikle Allah'ı anlatan tevhidi manalarıyla, la ilahe illallah'ın manalarını anlatan, Allah'ı tanıtan içerikte eserler ve videolarla bu işe başlamalı. Allah'a götüren dostlarla bu yolda yürümeye çalışmalıyız. Ön bir bilgi olsun diye söylüyorum. Ama ne yapıp edip, İmanın o güzelliğini gönül dünyamıza sokmak zorundayız. Aksi halde, ahir zamanda böyle günahların olduğu hesbahi bir zamanda tutulmak çok zor. Şu süreçte de tabi bunun mutlaka engelleri olacak. Öyle pat diye insan herhalde imanı alemine sokmak istemez. Hayatımızda mutlaka bununla ilgili engeller var. Vazgeçmek istemediğimiz zehirli ama lezzetli ballar var ve bunlar bizi frenliyor muhtemelen. İyi bir analizci olmak lazım sanırım ilk süreçte. Gerçekten ben ne istiyorum? Gerçekten aradığım buralarda mı? Buralardaysa niye hala bu tatmin? sizi ve bunalımı yaşıyorum. İçinde bulunduğum hayat beni nereye götürüyor? Acaba sevdiklerimle tatmin olacağım ebedi bir aleme, ölüme çare bulacak, çözüm bulacak bir hayat mı yaşıyorum yoksa tamamen ye iç, biraz zevk al ve öl. Çözümsüz bir hayatın içinde miyim? Sanki burada çözümü o imanı aramanın en güzel yollarından biri sorgulamak, kendini sorgulamak, içinde bulunduğunuz zevkleri sorgulamak. O sorgu sanırım bizi çözüm arayışına götürmede bir yol olabilir diye düşünüyorum. Çünkü ben nacizane bu işe böyle başladım diye böyle bir geçmişe baktığım zaman evet ben niye bunlardan elem çekiyorum Niye aradığımı bulamıyorum? Annemi, babamı göremeyecek miyim? Yani görsem de bir ahiret var deniyor. Niye bu beni bu fikir, bu düşünce beni tatmin etmiyor? Oraya bir hareket sergilettirmiyor. Şöyle hayatımdaki o eksik noktaları, beni frenler noktaları bir çıkarmaya başlayarak ve imanı gerçek manada nasıl elde edebilirim? Bunun bir delili, ispatı var mı? deyip arayışa girdikten sonra sanırım Cenab-ı Hak o manaları alemimize sokuyor, bize ihsan ediyor. Yani demek ki iman öyle oturduğun yerden insana gelmiyor. Bir gayret, bir sorgu süreci lazım. Ve özetle bu sohbet bize şunu mesajı verdi. Dünyanın elemli zevklerine bir alternatif bulmak zorundasın. Aksi böyle bir zamanda tutulmak çok zor. Ve Allah alkolün alternatifini yarattığı gibi güzel içeceklerle, hınzır etinin alternatifini yarattığı gibi güzel yiyeceklerle, dünyanın elemli haram zevklerinin de alternatifini iman dairesindeki imanın lezzetiyle yaratmış insan onu ara ve bul.